Dolar 18.871 Euro, 2003 altın 1097,50 borsa 50, 5509 50, ve bitcoin 16609'a günü yükselişle kapattılar. Suikaste uğrayan Sinan Ateş'in eşi açıkladı, hedef gö göstermelerinin he, kimse bir faydası yok dedi. Yılbaş gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti. Tavda ondan AKP ve MHP'ye Sinan Teş tepkisi hala ses yok dedi. Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak can verdi. Köpekleri beslemeye giden grup korkunç manzarayla karşılaştı. İkisinin gözleri oyulmuş. Suudi Arabistan 2000'de Cristiano Ronaldo açılıklığı yaşanıyor. 200 milyon euronun karşılığı geliyor. Mahalle bekçisinin boş arazide cansız bedeni bulunduğu değerli izleyenler olduğu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem olduğu hangi teröristten bahsediyorsun denildi değerli izleyenler ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.